Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Sevilen Sen Anlat Karadeniz dizisi. 13 Haziran 2018 Çarşamba günü. 21. bölüm ile sezon finali yapacak. Ve izleyicilere veda edecek. Sen Anlat Karadeniz dizisinin 2. sezonu. Ne zaman başlayacak bilgisini vermeden önce. Sezon finali olan 21. bölümde neler yaşanacak. Ayrıca merak konusu. Merakla sorulan diğer bir soru ise, Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni sezonu olacak mı yoksa dizi bitti mi? Osman Sınav'ın dizisi ikinci sezon ile devam etme kararı aldı. Sevilen dizide yeni sezonda neler olacak merakla beklenmekte. Sevilen bu dizinin ikinci sezonu ne zaman başlayacak? Tahminlerimiz şu şekilde, Sen Anlat Karadeniz bir kış dizisiydi ve her hafta çarşamba günü seyircilerle buluştu. Tüm kanallarda kış sezonu dizileri, sezon finali, yaparak yaz sezonundaki yeni dizilere yerini bırakmaktadır. Sen Anlat Karadeniz dizisindeki oyuncular, yaz sezonunda tatile çıkıp dinlenmeye çekilirken, bu tatil Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezona bomba gibi başlamasına yardımcı olacaktır. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezonu, tahminlere göre kış sezonu başlamasıyla ekranlarda olacaktır. Tahmini tarih ise, Eylül ayının ortalarında, dizinin ikinci sezonu başlayacaktır. Dediğiniz için teşekkür eder, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız, hoşçakalın.